Haydi bakalım girelim. Remzi. İyi misin? İyiyim amca iyiyim. Dur şerefsiz arıyor. Alo ne oldu? Aferin Beşik Saat. Aferin. Remzinin yeri oldu? Ama. Bu, bunların ölmeyeceği anlamına gelmiyor. Ufff. Bunlar kurtulmuş olabilirsin. Veya kurtulmuş olabilirler. Ama hamlelerim devam edecek. Oros bu çocuk. Oros bu çocuk. Bırak odun mu biçim. bu çocuk. Aman seni. Oros bu çocuk. Amca sakin ya. Tamam tamam sakinim bu çocuğu iyi misin la diyeyim ulan gerizekalılar Sizin saklayacağınız yeri sizin malumamanız gerizekalılar aptal ulaptalar patron vallahi bilemedik ben şimdi size göremedim bilemediğini ben size şimdi göstereceğim gerizekân aptallar gerizekânlar gerizekânlar gerizek ulan Geri zekalar, geri zekalı. geri zekalarlar, biz sizler. Laremzi sen bu seni kaçıranların isimlerini falan biliyor mu veya tiplerini falan biliyor mu? Kendi aralarında konuşurken Abu Zey dediklerini duydum. Abu Zeid. Bunu indirmenin vakti geldi. Değil mi fakir. Yelliyle geçiyor böyle. Baba, indirmek ne demek? Ee, şey GTA 5 indireceğiz bilgisayarına. O bu süper. Beni indirmek istiyorum. Oğlum, çocuğun yanında böyle indirek indirek deme lan. Çocuk daha bilmez böyle şeyleri. Doğru uzuyorsun ya, kusura bakma. Neyse fakir. Ben seni bekliyorum. Gel şu adamın bilgisayarına GTA 5 indirek. Tamam. Fakiri şurada bekliyim. Birlikte gideceğiz. Burda mı yaşıyormuş la bu abuzi Eyvallah Gariban adam ya Neyse tamam Buraya kadar abuziyi Buraya kadar Haa pardon. Gel lan. Bitti mi şimdi? Her şey yeni başlıyor.